Osman, ne haber? İyidir, ne yapalım? Çalışıyoruz işte. Saat olmuş. Bayağı olmuş. 17.31. Biz hala buralarda çalışmaya devam. Osman, nasıl bir çalışma içindesin? Neler yapıyorsun? Allah haber giriyoruz, video giriyoruz. Bak şöyle bir kutu geldi. Bak bunu açacağız daha mesela. Daha, ne geldi? Daha bunu açacağız bugün. Watch Fit. Hatta bunu hemen şimdi Özgür abiye gittin açsın ya. Özgür Çetin. Ver bakalım bunu, ya. Sana verelim bir kutusunu Ver aç hemen. Yok, bu video, Özgür geldi. Gel Oğuz gel açalım biz de açalım ben açalım yani. Gel gel gel çek çek çek çek çek. O da aradan çık. Bak şimdi bu Huawei Watch bugün tanıtıldı. Yani bugün tanıtılırken Türkiye'de bugün tanıtıldı. Biz de hemen kutusundan çıkardık. Gel şöyle abicim daha yakına. Dikdörtgen şeklinde bir ekran var. Biliyorsunuz son dönemde bunlar popüler olmaya başladı. Oppo'nunki orada. Bak görüyorsun Oppo'nunki. Benim elimdekili GT2 modeli. Huawei elimde. Evet, ben de bir şey yok, görüyorsunuz. Olur şey inşallah <gülüyor> <gülüyor> Olur inşallah. Watchfit Fit aslında şöyle ilginç bir ürünü, onu söyleyeyim ben size hemen. Ee, bileklik ile akıllı saat arasında bir şey. Tam akıllı saat değil ama tam da bileklik değil, onu söyleyeyim. Arkasında bir şeyler var. Arkasında bir şey yazıyor. Ne diyor? 1.64 inçlik amoled ekranı varmış. Long battery life diyor. Long'u ben açayım biraz isterseniz. 10 güne varan bir pil ömrü var. Bayağı bir yalnız. Evet. Ama işte şey gibi bu, hani 15 gün biliyorsun akıllı saatlerde. Peki Orada şey, uygulama yükleniyor mu yük Yüklenmiyor, yok. Ha, işte. yani. Zaten 10 gün olmasını söylüyor. Pek çok bizim takipçimiz akıllı saatle akıllı bileklik ayrımını öyle yapıyorlar. Diyorlar ki akıllı bilekliğe yani uygulama yükleniyorsa akıllı saattir. Uygulama Değil. yüklenmiyorsa akıllı bilekliktir diye bir ayrı bir şey şöyle Ama Huawei Watch GT ailesinde de akıllı bir hani saat olmasına rağmen uygulama yüklenmiyor. Ama şöyle bir artışı var. İşte bunun. Ona da akıllı bileklik diyorlar. Öyle bir şeyler. İşte o çok doğru değil ama. Bence şöyle bir şey oluyor, uygulama yüklediğin zamanında 2 güne düştü. Samsung'un da var. Evet. Yani. Şimdi görelim istiyorsan buraya Oğuzcuğum. 96 tane egzersiz modu varmış. 96 tane. Tamam. Evet, e, bilimsel bir e, size yardımcı oluyor Onu anlatacağım Hı. birazdan. Full Health Monitoring diyor. Uyku takibi yapıyor. Kalp ritmini takip ediyor. bile de stres takibi yapıyor. Biliyorsunuz zaten daha şey önceki modellerinde de vardı. Evet. evet o da var. SFO 2 var. Çok güzel bir şey söyledin. Aa. GPS de var. GPS önemli. Zaten egzersiz olduğu zaman GPS olmak zorunda. Olmuyorsa çöpe at cihazı bence. 5 atmosferde ATM'de suya dayanıklılık özelliği bulunuyor. Yani duşa falan girebilirsiniz. Giresiz. Mesela ben çıkarmıyorum saati bu arada. Ben hiç duşta muşta hiçbir çıkarmam saati. Zaten yüzme aktivitesi de vardır muhtemelen. Yani var. Bunu nasıl açacağız? Şimdi bir bıçak alalım. Evet. Açıyoruz arkadaşlar. Watch Fit'i kutusundan çıkaracağız. arada. Fiyatı belli. Fiyatı söyleyeyim. 899 lira. Oo, ben de işte çok var. iyi bir fiyat. Ha, bence de uygun. 900 lira. Gerçi. Huawei'nin saatleri uygun zaten. Yani. Bakın rengi de çok şirin. Yeşil gibi bir rengi var. Zaten kutu rengi de böyle. Görüyorsunuz. Şu an çıkartalım. GT2 ile Aradaki farkı görüyorsunuz. Biraz ince uzun. Bayağı ince uzun. Yalnız bu. Şöyle bir Oppo'yu yan tutalım olur. yan yana. Tut bakalım. Şöyle durduğu zaman Oppo'yu bayağı bir enli duruyor bunun Evet. Yani. Enli ve bayağı akıllı işte. Evet. İşte bu yüzden diyorlar muhtemelen. Hani akıllı bileklikle akıllı saat arası bir şey diye onu söylüyorlar. Şöyle göstereyim. Açayım yani şunu. Yok bir tasarım var. Ben böyle bir tasarım görmemiştim. Arka tarafta algılayıcılar böyle. Bunu gösterelim. Şöyle önden de göstermiş olalım. Bence şık bir şey yani. Kutudan ne çıktı başka? Şarj kablosu. Biraz ona bakalım. Şarjı nasıl bilmiyoruz. Bakacağız şurada bir kablomuz var. Bu ha, özel bir adaptör gibi bir şey var. Bakın. Şöyle USB ucu. Bir ucu da böyle. Şuraya birerim bağlı. Şöyle yapılıyor herhalde. Yok ters oldu. İtiyor çünkü şu anda. Siz bunu tabi anlayamazsınız. Şöyle. Bu şekilde şarj oluyor. Tabii anladığınız gibi özel bir şarj kablosu bu. Hem Android'de çalışıyor bu arada. Bunu bazen soruyorsunuz. Hem de iOS uygulamamız var. Başka bir şey var mı? Yok burada kullanım kılavuzları falan var. Burada da bir şey yok herhalde. Bakalım yok. Bunlar boş yani kutu. Zaten ihtiyaçta yok. Bunlar hani kutu dik dursun diye tasarlanmış şeyler. Şu an Huawei baya bir ekosistem kuruyor. Hatta bununla ilgili video çekeceğiz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, bu ekosistemi anlatan, tableti, bilgisayarı, saati, bilekliği, şu su, bu su, adamların her şeyi var. Diğer markalar da o yönde doğru ilerliyorlar. E, açalım mı saati bir ya? Bir açalım ya. İnsanlar belki bir arayüzünü merak etme, eşleştirmek gerekebilir bu arada. Evet şu an açılıyor. Evet, İngiliz diyor, İngiliz diyor. Türkçemizi bulalım. Ekranda galiba şey var yalnız, şunu çıkartayım ben. Hop, çıkarttık. Çok şey yapalım İşte eşleştirmemiz gerekecek Evet arkadaşlar eşleştirmeyi de yaptık Saatle eşleştirmeden bu ayarları göremiyoruz çünkü Aslında Watch GT'ye benziyor Arayüz olarak söylüyorum İşte bu standart arayüz aslında orada da vardı Biliyorsunuz bilmeyenler için de söylemiş oldum. Ayarlara bakalım İşte güç var Rahatsız etmeyin var. Egzersiz ayarları, sistem ayarları hakkında filan var. Şöyle şu tarafa doğru geçince işte şu an tabii ölçemiyor ama normalde kolumda olsaydı ölçecekti. Stres ayarımız var. Şu stres an, ayarı dedi ne? Benim ya benim stresli adımcısı. olduğun zaman o bir şey ölçüyor sana. Günlük real time ölçüyor. Mesela 24 derece diyor. Onu gösteriyor. Kalp atışından falan mı ölçüyor şu an acaba stresse başka? Evet. Evet. evet. Hatta ben gibi. takayım bak. Oğuz bir çek bakalım biz şunu. Bakalım stresli mi özgür abi bakalım. Stresli yani. mi? Inmiş. Şu saati çıkartalım. GT2'yi çıkartıyoruz. Gerçi bunu Osman sen test edeceksin. Ha. Söyleyeyim yani. Ben test ederim ya. Stresli olmalı. Ol, ol. Bunu ölçeriz diyorsun. <gülüyor> tamam. Şu taktık saatimizi. Bu arada şarkıyı da kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Ama şu an etmeyeceğim. Çünkü o telefonla kayıt kullanıyoruz. video çekiyoruz. Şöyle bakalım. Muhtemelen bu arayüzler Evet arayüzlerimiz de var. Burada görüyorsunuz. Bakın. Böyle güzel arayüzler var. Mesela şunu seçelim. Ben böyle her şeyi görmeyi seviyorum. İşte salı, tarih, saat, adım. Şu an sıfır gösteriyor ama sıfır değil. Tabii ben bayağı yürüdüm. Kalp bakın kalbi şu an kalp ritmini gösteriyor. Şuradan bakalım. Kalbimizi görüyoruz. Kaç atayım, abi? Şu an kalbimiz 72 atıyor. 105'miş en fazla gördüm. Peak attı. Tabii şu an çok yeni taktığımız için stresimiz yok şu anda. Osman sıfır diyor stres. Aynen. Şarkı da burada bir e, ben Deezer var bende. Deezer'ı açmıştım. Buradan Def Leppard çalmış ama şu an dediğim gibi çalamam çünkü çaldığım anda şu an te o telefonda kayıt yaptığım şey sıkıntı olur. Burada da bu arayüz zaten standart. Huawei'nin telefon saatlerinde olan arayüzümüz burada da karşımıza çıkıyor. Detaylı bir inceleme gelecek arkadaşlar. Huawei Watch Fit'i detaylıca inceleyeceğiz ama Osman inceleyecek. Neden? Neden diye soracaksın. Osman yakın zamanda... Çünkü Osman <gülüyor> Hayır Osman <gülüyor> daha incelemiyor. Ben de inceliyorum. Bence saatlerde ben yapıyordum biliyorsunuz. Ama ben başka bir saat inceleyeceğim. Şimdi onu söyleyemiyoruz. NDA var onunla ilgili. Yani 30 Eylül'e kadar konuşamıyoruz o saatte ilgili. Onu ben inceleyeceğim. Bunu da Osman arkadaşımız inceleyecek. O gün gelene kadar Huawei Watch Fit ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin. İnceleme videosunda hepsini yanıtlayacağız arkadaşlar. Öte yandan, öte yandan burası önemli. Dinleyelim lütfen. YouTube kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Çok güzel çekilişler, çok güzel videolar gelecek. Çok kafa patlatıyoruz bununla ilgili hem Osmanlı hem kamerayı tutan arkadaşımız Oğuz'la beraber. Çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin, abone olmaktan çekinmeyin, bildirimleri açmayı da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alarda takip edebilirsiniz. Çok seviniriz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.